Salgın önlemleri kapsamında toplu iftarlar yasak. Etimeskut Belediyesi de 7 farklı noktada her gün 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Pandemi öncesinde büyük şehirlerdeki belediyelerin iftar çadırları yerlerini evlere servis aşevlerine bıraktı. Ankara Etimeskut Belediyesi ...ramazan boyunca her gün 2000 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Etimeskut Belediyesi aşevinde 3 çeşit yemek ve el değmeden üretilen pideler vatandaşlarla buluşuyor. Yaşlı ve engellilerin yemekleri evlerine teslim ediliyor. Karantinada olanlara ise yemekleri filyasyon ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel, aşevinin sadece Ramazan ayında değil... Yılın 365 günü hizmet verdiğini aktardı. İhtiyacı olanlara yalnız değilseniz diyerek seslendi.